Ekuban, epilepsiler için çalışamaz diyorlar. Ne diyorsun? Ne alakası var? Epilepsiler hem okuyabilir, hem çalışabilir, hem evlenebilir. İsterlerse çocuk sahibi olabilirler, anne baba olabilirler. Önyargıları yık epilepsi için bak. Look for epilepsy.